Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere farklı bir arka plan ile karşınızdayım. Bu arka planım benim canlı yayınlarımda kullandığım kamera açım. Ve gördüğünüz gibi duvarda ses yalıtımı olduğu için arka planım çok karanlık ve çok soluk kalıyor. Ben de bu nedenle arka planımda kullanabileceğim bu şekilli şukullu neon aksesuarlar oluyor ya böyle işte yok ananas şeklinde yok böyle bilmem ne şeklinde falan böyle led neonlar oluyor. Ben de onlardan bakmaya başladım. Geçen gün instagramda gezinirken... Bir sayfa denk geldi reklam çıktı ben de girip bir baktım şöyle ve baktığımda fiyatlarının piyasaya göre biraz daha uygun olduğunu gördüm. Ben de hızlıca iki adet sipariş verdim ve kargom elime ulaştı. Kargom elime ulaştığında dedim ki neden bu kargoları ben sizlerle birlikte açmıyorum ki? Gördüğünüz gibi paketimiz burada ufak bir paket bakalım içerisinden nasıl çıkacak çok merak ediyorum boyutları çok büyük değildi zaten. Biraz böyle ufak boyutlardaydı. Kutuyu açacağız ve birlikte göreceğiz. Eğer sizler de bakmak isterseniz satın aldığım yer Instagram'dan buka shops Instagram hesabıydı. Yanlış hatırlamıyorsam aynı zamanda kendilerine ait bir web siteleri de var. Ben web siteleri üzerinden satın aldım. Yaklaşık 2-3 günde kargo ile elime ulaştı. Dediğim gibi herhangi bir sponsorluk bir şey yok. Kendim aldım ve beraber açıyoruz yani. Sakın aşağılarda o sponsorluk heo heo heo demeyin abi gerek yok. Bildiğiniz üzere videoları Kutu açılışı yaptığım tüm ürünleri kendi bütçemle satın alıyorum. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Videoya geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Evet arkadaşlar kargomuzu yatırdık. Şöyle aa tamam bıçağa gerek kalmayacak galiba. Güzel hop buradan bir faturamız çıktı. Hemen şöyle yırtıyorum zaten iki adet sipariş vermiştim. İkisi de gayet... Kötürcüklü kağıtlarla yapılmış. Oo bak. Bizi tercih ettiğin için teşekkürler. Umarım çok memnun kalırsın. Hikayende de bizden bahsetmeyi unutma. Buka Shops. Ey Buka Shop bırak hikayeyi. Videoda paylaşıyoruz be. Helal. <gülüyor> evet abi açtık. İki ürünümüz burada. Hemen. Aa, abi çok güzel la. Hiç bıçağa ihtiyacımız kalmadı. Sıfır bıçak, sıfır bıçak. Dur bakalım, He bu roket şeklinde olan. Abi çok merak ediyorum. Oye, oh yeah. roket şeklindeki bu, gayet güzel. Aha bu bantlanmış. Hemen şuradan bir buna dalalım. Hoppa. Abi paket açma özürlü olduğumu fark etmişsinizdir ya. Bir önceki videolardan da harbiden fark etmişsinizdir yani. Heh tamam. Bu da şey e, enerji. Enerji şeklinde. Yep. Yep. Şimdi ben bunları çalıştıracak bir şey arıyorum. Hemen hızlıca burada bir Powerbank ile çalıştırmayı deneyim bakayım olacak mı hemen geliyorum Evet arkadaşlar bir tane üçlü priz iki tane de priz ayarladım prizden güç verecekseniz priz almayı unutmayınız. usb olarak geliyor aynı zamanda da üç adet kalem pille çalışıyor abi enteresan bir şekilde bu da çok hoşuma gitti şimdi bir takalım bakalım prize Işık kuvvetleri nasılmış güzel mi yeterli mi o moru güzel Aa, abi çok tatlı okey abi tam da tam böyle Kafamdaki gibi. Gerçekten çok tatlı. Aynı zamanda şurada duvara... Çiviyle sabitleyebilmeniz için iki adet girişi de var. Hani yayınlarınızda arka planlarınız için mutlaka düşünebilirsiniz ve birçok modeli var. Bir bakabilirsiniz. Şimdi ben arka planımda bunları güzelce bir monte edeyim. En son video kapanışında görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki adet neonumu yerleştirdim. Ve arka plandaki karanlıklığı, bunalıklığı gayet açtığını düşünüyorum. Siz de arka planınıza biraz renk katmak isterseniz... Bu tarzdaki neon şekilli ledleri tercih edebilirsiniz. Bu tarz ürün incelemelerinin devamının gelmesini istiyorsanız eğer lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.